Umudumuz, geleceğimiz, özlemimiz gençlik merhaba. Bu sohbetimizde Z kuşağı hakkında konuşacağız. Evet, günümüzün en e, popüler konusu, efendim e, e, tartışma konusu olan bu konu e, nedir? Şimdi bir, bir meseleyi aydınlığa kavuşturmak için mutlaka olaya iki taraflı bakmak lazım. Önce Z kuşağı diye adlandırılan kuşağın kendini nasıl e, e, tanımladığına bir de Z kuşağının dışında kalan eski nesillerin Z kuşağına bakışına bakmamız gerekmektedir. Z kuşağı denilen Gençlik, 2000'li yıllarda doğan, bilgisayar çağında yetişen iletişimin ve bilginin en yoğun kullanıldığı internet ortamında ve sosyal medyadan istifade ederek bir hayat yaşadığı için efendim, kuralcılığı tanımayan, yani kendini özgür hisseden benimdim e, sorgulayan bir anlayışa sahip yani Z kuşağının dışında kalanlar yani geçmiş nesilde olanlar bu kuşağı değerlendirirken işte kural tanımazlıklarını Evet geleneklerine bağlı olmamalarını sorgulamalarını istememektedir. Şimdi bu iki kuşağın da mutlaka düşüncelerinde belli bir ölçü, belli bir sınır olması gerekmektedir. Evet, eski çağdaki insanların gelenekçi anlayışı efendim illaki işte baba'dan, atadan, dededen gelme kurallar eee içerisinde yaşanmasını arzulaması efendim işte sorgulamayan, teslim olan biat kültürüyle yaşaması istenmektedir. Bu bu yanlış bir anlayıştır. Ama bunun karşısında Zek dediğimiz gençliğin de Evet, kendince özgür bir anlayışı hiçbir kural tanımadan arzuladığı şekilde düşünen, sorgulayan istediği gibi davranan istediği gibi hareket eden bir anlayışla da bir yere varamayız. Evet bu kuşak bilgisayar çağında yetişmiştir. İstediği gibi bilgiye e, ulaşabilme özgürlüğü vardır ama istediği gibi bilgiye ulaşabilme özgürlüğü onu eğer davranışlarda da istediği gibi efendim davranma özgürlüğüne eğer sevk ederse bu bunun da belli bir standardı kuralı olmazsa efendim bu anlayışın da efendim, toplumsal birçok zararları vardır. Bunu bir bir örnekle dile getirelim. Mesela diyelim ki bu, bu kuşak yani Z kuşağı içerisinde bulunan bir genç işte gecenin geç saatlerinde Evet yüksek sesle müzik dinlemeyi kendinin özgürlük sınırları içerisinde diyelim zannetti. Ama bir başka bir genç başka evde kalan bir genç de Evet, sessizlik ortamını tercih ettiğini, yani onun özgürlük anlayışında da gece sessiz bir hayat arzuladığını düşünelim. Şimdi yüksek sesle müzik dinlemenin özgürlük olduğunu zanneden kişi bunun belli bir sınırı olmadığı için sessizliği tercih eden farklı bir bireyin aslında özgürlüğünü kısıtlamış oldu, onun onun özgürlüğünü ihlal etmiş olmaktadır. O zaman evet, Z kuşağı'nın bilgili, sorgulayan, heyecanlı, eski gelenekleri efendim, kabul etmeyen bir özellikte olduğunu efendim, yani kabul edeceğiz. Ama bunu kabul etmenin yanında mutlaka meşru bir ölçü koymak zorundayız. Çünkü ölçüyü koymaz isek eğer kendi nefsi arzularına göre hareket etmeyi, her istediğini istediği zaman yerine getirmeyi özgürlük zanneden bir birey aslında Esaretten kurtulayım derken başka bir esarete hem de özgürlük adı altında başka bir esarete teslim olmaktadır. O da nedir? Kendi nefsinin esaretine teslim olmaktadır. Şimdi bu gelecek çağın bu neslin geleceğini sezen çağın bilgesi Prof. Dr. Haydar Haydarbaş Bakınız ne güzel bir ölçü koymuş. Ölçü de diyor ki Maddeye esir olmayan Maddeyi esir alan Hak için madde hakimiyeti kuran Bir dünya özellikle bir nesil bekliyoruz. Bakınız ne kadar ulvi Ne kadar önemli bir, bir çizgi ve ölçü var. Ama eğer belli bir ölçü içerisinde z kuşağının hareketlerini yönlendiremez isek maddeye esir olacak. Bu sefer madde madde üzerinde hakimiyet değil madde o kişi üzerinde hakimiyet kuracak. Yani elindeki bilgiye internete sosyal medyaya öyle bir teslim olacak ki bir anda benliğini yitirecek, kişiliğini kaybedecek ve e, Efendim büyük idealleri olmayan şıp sevdi bir mantığı olan bugün böyle yarın şöyle düşünen e, bir noktada hareket edecek ki eğer bu Z kuşağının e, Efendim, kontrollü bir özgürlük, kontrollü bir bilgiye ulaşımı eğer sağlanmadığı takdirde fayda yerine gelecek zamanlarda e, efendim, toplum olarak ve birey olarak mutlaka bunların zararını göreceğiz. Şunu e, unutmayalım ki bu nesle yani Z kuşağı dediğimiz nesle kuşağı, şu anda toplum olarak bizim ihtiyacımız vardır. Çünkü siyasi anlayışlar, bir at kültürü, inanışlar, davranışlar, kokuşmuş adetler, kokuşmuş davranışlar, kokuşmuş siyasi anlayışların değişmesi için Hazreti Mevlana'nın artık yeni şeyler söylemek lazım düsturunu yerine getirebilmek için bu Z kuşağına bizim ihtiyacımız vardır. Bunları beslemek zorundayız. Bunları kucaklamak zorundayız. Bunlar bizim özlediğimiz, beklediğimiz gençlik olabilir ama bunlarla barışarak, bunlarla birlikte güzel hedeflere doğru koşmak zorundayız. Yoksa geçmiş neslin Efendim şimdiki nesli veyahut da gelecek nesilleri dışlayarak kötüleyerek yani nesillerin birbirini aşağılayarak kötüleyerek bir noktaya gelemeyiz. Evet Z kuşağı denilen bu genç dinamik zeka küpü kuşağı ziyan etmemeliyiz. Zayi olmamalı ve bunlardan ziyadesiyle ile istifade etmeliyiz. Evet işte o zaman bu gençlik umudumuz olur, geleceğimiz olur, özlemimiz olur. İnşallah diyoruz. Programımızı burada bitiriyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.